Şimdi e, matematik deyince yani şu anda gerçekten çok farklı alanlara yayılmış kalkülüsten, geometrisinden, analitik geometrisinden yani. E, ama hani milattan önceki yıllarda bu böyle değildi diye tahmin ediyorum. Nasıl en baştan başlayıp da bu alana kadar evrildi ya da matematik sadece atıyorum bir milletin bulduğu ya da icat ettiği bir şey olup tüm dünyaya yayılan bir şey miydi yoksa bu doğal olarak insan düşüncesinden çıkıp yani tüm dünyada kolektif bir şekilde mi bulunduğu? Bu konuda bir şeyler alabilir miyiz sizden? Hmm, çok güzel. Burada neredeyse şey konusuna girecektik. Matematik keşif mi, icat mı, sonra ikram <gülüyor> Bununla ilgili... Yani, klişe bir... olmasın diye onu doğrudan sormadım, siz Teşekkür sordunuz. Ederim. Ben Teşekkür sormadım. Zaten <gülüyor> cevaplamazdım. <gülüyor> <gülüyor> ama e, bununla ilgili bir şeyler yazmaya başlamıştım. Çünkü hakikaten işte birkaç... Hani üstünde durmuyordum, Hiç çok klişe bir konu vesaire falan. <Gülüyor> Sonra birazcık sorular gelmeye başlayınca oturup düzgün bir şekilde yazmak istedim. Başladım, yarım kaldı. Umarım e, önümüzdeki ay onu hem podcast olarak hem de yazılım şekilde <Gülüyor> yayınlama fırsatım olacak. Ama şeye bakabiliriz, yani eldeki veriler ne diyor matematiğin doğuşuyla ilgili? Bildiğimiz kadarıyla önce 2000 yıllar. Onu da nereden biliyoruz? Elimizde e, tek bir papürüs var. Ahmet papürüsü, papürüsü olarak geçiyor. Milattan önce 1800'lü yıllarda yazılmış. Elimizdeki tek veri o, matematikte dağıtır. Yanlış anlaşılmasın. E, o dönemde de hani e, daha çok ne için Mısır'da yaygın olarak kullanıldığını biliyoruz. Ne için kullanılıyor? İşte hepimizin bildiği gibi artık e, ihtiyaçtan ötürü. Yani işte Nil Nehri, <gülüyor> Nehri taşıyor, geri çekiliyor. Toprak hesaplanması, toprağın e, boyutunun hesaplanması alanı. Daha sonra ona göre vergi verilecek. O vergiyi hesaplama. Aç kalmamak için Nin nin, <gülüyor> Mısır kurak bir yer. Nil nehrinin etrafı. Kıymetli topraklar, verimli topraklar. O yüzden işte mevsimleri hesaplamak, ayın hareketlerini, işte ne zaman ne ekmeliyiz vesaire. Hep ihtiyaçla hani ihtiyaç için kullanılmış. Araç olarak kullanılmış yani. Amaç değil de. Tabii tabii tabii. tabii. Hı hı. Ve ilerleyen süreçte de ee, ihtiyaçlarımız arttıkça haliyle matematikte e, genişleyip dallanıp budaklanıp e, günümüze kadar geldik ki her geçen gün biraz daha artıyor. Biraz daha yani konu başlıkları artıyor matematik. ve Alt başlıkları farklı dallara Hı -hı. artıyor. Yani bu şekilde söyleyebilirim. Hı -hı. Ee, yani önce de, pardon buyurun. Burada çok önemli bir şey var aslında. Yani şey özellikle antik Yunan'da bunu görebiliyoruz. Hani o dönemde kimler matematikle ilgileniyor? Daha çok mesela. Üst kesim. Üst kesim. Yani, e, mesela kim var? Aklında herhangi biri var mı? Thales var. Platon. Thales nedir? Mesela Thales nedir? Yani e, o zamanlarda matematik ve felsefe arasında Kimdir? bir ayrım çok yapılamadığı için. Yani ha. mesela hani şeyde araştırma yapınca mesela bir, eski çağlardaki bilim insanların isimlerini yazınca Google'a Şöyle bir paragraf çıkıyor onların yaptıkları işlere dair. Matematikçi, filozof, astronom, fizikçi. Çünkü o zamanlarda hepsi her şey her şey birdi yani daha ayrılmamıştı disiplinler birbirinden. Yani doğru yoldayım değil mi hocam? Evet evet öyle neden? Şey. Peki, peki neden? Yani neden bir e, öyle bir insan işte fe, filozof, matematikçi, astronom, hatta e, tıpla da uğraşıyor olabilir. İnsan bedeniyle de, anatomiyle de uğraşıyor. Bu ne anlatıyor bize aslında? Sence? Burada biraz bir şey mı? <gülüyor> ne anlatıyor derken yani o insanın yaşam biçimiyle alakalı mı? Neyin peşinde bu adam? Bu Hayatın insan, anlamının adam. peşinde mi? <gülüyor> doğayı anlamaya çalışıyor. Doğayı anlamaya, evet. Doğayı anlamaya çalışıyor ve bu yüzden e, matematik burada bir araç aslında. Hı hı. Yani doğayı evet. anlamak için bir araç, amaç değil. Hı hı. Yani, ama, e, matematiği kullanmadan da olmuyor, yapamıyor. Hı hı. Bu şekilde. Peki matematik hala bir araç mı günümüzde? Yani matematikçiler e, saf matematik icra etmek e, uğruna şey yapmıyorlar mı? Kullanmıyorlar mı bunu şu anda? Çok güzel. Araç olarak, araç olarak görenler de var. Amaç olarak hmm. görenler de var. Yani çünkü... Kısım bedene tarafımız. <gülüyor> evet. O keyfi almış biri. E, yani mesela kimisine sorsanız matematik ne işe yarar? Bana ne diyecek. Bir, işini, bir işe yaramasına gerek yok. Yani hani onun içinde olmak, onunla uğraşmak yeter. O yeterli bir tatmin. Ama bir fizikçiye sorarsanız, işte aslında oradaki geçişler çok önemli. Matematikçi, tabii her matematikçi için de böyle. Kimisi de tabii uygulama alanlarında işine yarayacak şeylerin peşine gider. Öyle bir durum var. Hı hı. Ama orada bir geçiş var. Yani başka bilim dalları, ihtiyaca yönelik kovalamaya çalışabilir. Evet. Yani, şu işime yarayacak bir yöntem arıyorum. Şunu evet, evet. yapabileceğim bir şey arıyorum. Yani Ben hemen kendi alanımdan örnek vereyim. Uzay mühendisliği öğrencisiyim. Ee, mesela matematiği biz sadece uyduyu yörüngede nasıl tutabiliriz? E, roketi nasıl e, şey yapabiliriz? Gönderebiliriz? Bunların hesaplamalarını yapmak için sadece kullanıyoruz. Gerisi e, artık şey yapmıyor, alana girmiyor. Hani. Çünkü artık çok fazla disiplin var ve bunlar birbirinden çok ayrıldı ve yani artık herkes işine yarar şeyi alıyor sanırım temel bilimlerden. Tabii ki. Tabii. Evet. Hocam peki tabii ki. biraz efendim <gülüyor> <fizikçiler> şey <yapıyor. gülüyor> bu, bu yayında biraz fizikçiler hakkında da konuşabiliriz isterseniz. Mühendisler hakkında da konuşabiliriz. <gülüyor> konuşabiliriz. Bir de bunu konuşabilirsiniz. Ee, mühendis adayıyla, pardon bize havaya girmeyeyim. Daha lisans öğrencisiyim. Ee, hocam yani isterseniz e, yavaş yavaş şeye girebiliriz. Hani e, Tamam bu matematik bir şekilde ortaya çıkmış, gelmiş günümüze kadar güzel ve bunu çok fazla geliştiren... E, uzman insanlar var e, hocalar öğretmeye çalışıyorlar bir şekilde ama yani bu bu bilginin aktarımı nasıl olmalı? Biz matematiği nasıl öğretmeliyiz? E, çok önemli bir konu, çok önemli bir konu. Ben bir kahve sorayım kahvemiz var mı diye kahve sorayım <gülüyor> ve o, orada bir şey e, öğretmek kelimesi bunu birkaç gündür düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Tamam. Yani bir şeyi nasıl desem biri bir insana öğretmeli midir illaki o kişinin öğrenebilmesi için yoksa bir insan kendi kendine de öğrenebilir mi? Mesela öğrenme evet. üzerine yer gideceksek bu da konuşulmalı bence. Yani mesela insanların insana değişiyor bu yani Kimisi video izleyerek öğrenemez mesela. test kitap, test, text öğrenebilir öğrenebilirim der mesela okuyarak yani. İşte birisi de der yok illaki bana birinin anlatması lazım sözlü olarak gibisinden. E, matematik bunun için hangisine, hangi öğrenme şekline uygundur ya? Bir şey vardır, Bizim nasıl öğretmeniyiz? Bunlardan da konuşabiliriz hocam. O öğretmek kelimesi aslında birazcık tehlikeli. Daha doğrusu o oturmuş algı. Hmm. Yani hani genelde öğrencilere sorduğunuzda işte hocaları suçlayacaktır. İşte hmm. e, halini herkes birbirini suçlayacak tamam filan ama yani şey öğretmeni ya kimse kimseye bir şey öğretemez diye düşünüyorum. En fazla bir öğretmenin yapabileceği bir şey ne bileyim hani yüksek bunu böyle e, teryil edecek olursak yüksek bir yerden en fazla bir merdiven sarkıtabilir bir ip sarkıtabilir hmm. ya yani o kişiyi alıp oradan buraya taşıyamaz yol göstermek ben, anlamında yani. bir e, yol açar yolu gösterir ama o yolu yürüyecek olan kişi öğrencinin kendisidir benim tahminim burada öğretmekten ziyade e, Anlatım yöntemi diyebiliriz. Öğretmek yerine anlatım yöntemleri diyebiliriz. Ona bir değinelim. O Şurada dursun. Anlatım yöntemleri. Bence asıl sıkıntı, öğrenme konusundaki asıl sıkıntı günümüzde oturan algı. Hazıra konma algısı. Yani alışkanlığı da diyebiliriz. Çünkü artık şey oluyor gibi. Yani herkes... Hazır, yani şu an mesela en meşhur şey, en çok satan şey deneyimdir. Artık hep deneyim satılıyor. İnsanlar kendi deneyimini yaşamak yerine başkasının deneyimini sat, Deneyimden kastım şey değildir. Yani e, bir konuda çok şey bilen, bilgi birikimine sahip onlardan bir şey öğrenmekten kastetmiyorum. Mesela bugün YouTube'u açın, bir sürü vlog var. Bugün en meşhur, en çok para kazanan e, YouTuber'lar... Aslında kendi deneyimlerini satıyorlar. Kendi hayatlarını satıyorlar. Hı hı. Biz oturuyoruz orada. Karşı, yani ben geldi yapmıyorum da. işte seyirci oturuyor orada. Karşıda deneyim sahibi ve biz onu izliyoruz. Bazen ona para gönderiyoruz. Para kazandırıyoruz. Bir ya, etkileşim içine giriyoruz. Hı hı. Bir şekilde e, kendi deneyiminden uzağa düşüyor insanlar. Buna alışmışlar. Hı, evet. Yani bu birazcık da hazıra alışma anlamına geliyor böyle olunca da e, kimse kendini zorlamak istemiyor az işin kısası bu oturup yani çünkü öğrenmenin birden çok yolu var okursun izlersin duyarsın yazarsın anlatırsın falan hı hı. ama biz genelde sadece yani çok kısıtlayıp e, çok dar şeylere koşuluyoruz Öğren, öğrencilerin genelde yaptığı şey bu. Ha iyi bir hoca bulmam lazım. Evet ne bileyim e, düzgün bir ortam olması lazım. Yani koşullar koşullar şu olması lazım bu olması lazım bu olması lazım bu beş şart olursa ha, öğreneceğim bir eksik eyvah ne yapacağım ben. Hiç şey gördünüz mü? E, bu Instagram'da da çok oldu. Ya da işte Youtube'da da vardır bilmiyorum da Instagram'da daha çok karşıma çıkıyor. E, sınava hazırlanan vloggerlar ya da Evet, çok var. Hı hı. Ders çalışmak dışında yığınla işte renkli renkli kalemler, renkli stiklerler, işte ortamımı düzelttim, kahvemi yaptım, şu olsun da çalışmanın kendisi bu kadar, çalışmaya hazırlık bu kadar.